Geldiniz. Evet. Yalnız, hoş geldiniz. Hoş merhabalar. merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Değerli temsilcileri, ilçemizin siyasi temsilcileri, ordumuzun değerli mensupları, saygıdeğer gazilerimiz, şehit yakınlarımız, güzide basın mensuplarımız, sevgili gençlerimiz, çok değerli silivri halkı. Bugün burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla bu önder Atatürk'e ve Türk devletine bağlılığımızın sembolü olan çelenklerin Atatürk yanıtına sunulması için toplanmış bulunuyoruz. Birinsin düşmanın kötü niyeti, tatmayalım asla mağlubiyeti, Atatürk'ün bizlere vasiyeti, milli birlik, beraberlik, bütünlük. Sayın Kaymakam'ım programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlama mesajı. Kapanış arz ederim. What harm? <laughs> renginin Atatürk anıtına sunulması harcılıyor. Hap! Dur! Terenk yerine! Yuvradık! Bakın, ben çok çok çok a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı çenek sunma töreni burada sona ermiştir arz ederim.